Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın maceralarından baştan hoş geldiniz. Evet, görürüz, görürüz, merak etme. Ee, böyle bir ee... Vay be, o çok uzun zamandır Fallout 4 oynamıyordum ya. Çok uzun zamandır da şey de yapmıyordum. Efendim Piper, söyleyebilir misin acaba? Evet, aralarda gördüğünüz gibi yerleşimleri gezdim. Ee, bir şeyler ekledim, bir şeyler çıkardım. Piper'da bütün bu yaptığım şeylere hiçbir göre gerçekten hiçbir görev yapmadım. Hiçbir görevde yapmıyorum. Sadece craft işlerini falan hallediyorum. İşte buraları düzenliyorum. Şurası harabeydi. Ve ben burayı bir e, bara çevirdim. Bir takılma alanına çevirdim. Kafeye çevirdim. Falan şöyle Hey! hey! Çekil edelim misin acaba? Şöyle şeyler falan var artık dışarıda. Yani güzel bir yere çevirdim. Bunları yaptım sadece e, arada ve sonra ben de bir ara verdim böyle oyun olduğu gibi. Ha, sen senin söyleyecek bir şeylerin vardı. Evet söyle bakalım. Ben e, gayet iyiyim olmaya deniyorum. Evet. Teşekkürler. Daha az insana mı sıkıntı veririm? İyi olmaya çalışıyorum. Daha insanlara fayda sağlamaya çalışıyorum demek bu. E. A sesi oyunun sesi aslında Tamam. Ee, i̇yi bir şeyler olmuyor ama olacak bundan sonra Osman Paşa'nın yaptığı e değişiklikleri e şey, yap şey yapacağız. Gerçekten var mi? Bu komplo teorisi ya. Herhangi bir kanıt sunmadığın sürece orta spekülasyon yani bu iyi gazetecilik değil bence Bence tercih etme kötü bir şey çünkü yağmuracıların kapıda bitmesi. Fallout 3 e, bir şey için. Bitkin düşürüyor olmalı. Gördüğünüz gibi şapkam da her zaman yerinde, Piper'ın da şapkası yerinde ve sizin kulaklarınızı şu an mahvettim büyük ihtimalle. Evet, özür dilerim onun için. Gerçek, evet, hakikat bizi kurur. Güzel, daha iyi açıklanamazdı. Gerçekten hakikat korku mu doğurur? Hayır, daha iyi açıklanamazdı. Gerçeklerle yüzleşip insanın kendisini... Daha iyi hale getirilmesi lazım. Gerçeklerden kaçıp korkmamayı tercih etmesi yerine. Abi açıklamayın. Bu bu da şey gibi ya. Ulan, otostopçunun Galaxy Rehberi gibi. Komutan Maybourne tanıyorum sanki ya. Evet. Evet. Güzel. Komutan parayla mı satıldı? Bunun hakkında yapabileceğimiz bir şey yoksa bence şey yapmayalım. Ne yaptın? Öldürdün mü? Hayır. Evet e, kafaya bir mermi istiyorsanız en çab çabuk yol bu sonra ne oldu ha. anlaşıldı güzel. Güzel. Şimdi eğer dramatik e, veya romantik veya whatever e, o insanları kurtarmışsın, evet. Babana hakikat mi öldürmüştün ya? Ne saçma, o insanları kurtarmışsın. Wow. Ha, kötü değil. Vayak, şey kalite olarak kötü yani, nitelik olarak kötü değil. Ne nitelik? De kal kalite aynı. Kalitenin eşanlamlaması ne yani? Nitelik değil mi? Kalifiye. İlginç. Hocam ne diyorsun? Evet, bir sorun var. Evet, öyleyim. Yargam okey. Wow, ne konuştun be? İyi birikmiş böyle. Wow, ne inşa ettin bu evi falan diye diye. Gerçekten. Aha, çok iyi. E, ee, heyecanlı bir hayattır bence. yani follow 4' ne kadar heyecan hocam girer girmez gerçekten ben diyecektim ki arkadaşlar şöyle mekan yaptım böyle mekan yaptım bunları şöyle bir yaptım böyle yaptım falan böyle güzel yerlerimiz var diye gösterecektim size sonra ki evet bu ne haksın Ha burada uh, flirt. Eee e -e şimdi madem memnun musun o kadar. Benden adam beklenmeyecek yani de böyle ha, düşün dünya. E, güzel çık. Sonra fark ettin ha falan. <gülüyor> Söyle bakalım. Anlat. Dönüşürse dönüşsün. Ee, e Peki hala. Ee? Ee? Ben gayet iyi O büyük Aha. Bence daha az konuşursan e, kendine gelir ya hiç görev yapmadım abi hiç görev yapmadım sadece ve sadece bir şeyler inşa ettim ve sarım hoşuna bir şeyleri açtım falan böyle ve hoşuna gitti bence sadece sev onu o kadar yani arka tarafta işçilerimiz çalışıyor hadi güzel güzel o zaman yabancı tabi yabancı Wo, arkadaki adımla nasıl ineceğini bilmiyor Tabi ee, tabii tabii ki şimdi yani Aha. Biraz çünkü deriden bir ceket giyiyorsun olduğu gibi. Yani birazcık sıcak kalmış olabilirsin. Ve kapalı bir yerdeyiz şu an. Söyleyeceğin başka bir şey daha yoksa sanırım olacak. Ben burada ne yaptım ha yok ana Şöyle açabilir miyiz acaba? Ha, güzel. Radyo mu? Radyoyu kapatalım bence. Herkes aynı anda konuşsun mu acaba? Herkes aynı anda ayağa kalkıp etrafıma beni dövecek misiniz siz birazdan? E tabii, bir şey mi oldu? Well, şey evet, evet, şey yeah, Tabii, tabii. Ama, evet o oh, going yaklaşıyor. Okay. Doğru şeyler yapıyoruz zaman doğru kararlar veriyoruz. Herkes yatağa gidiyor serim şu an. <gülüyor> Biz mi gitsek ki? <gülüyor> okay. Aha. Aha. a a Eee insanlar senden bana karşı meraklısın mı? Yani, bu bu değil, şu yukarıdaki daha normal gibi duruyor sanki. Ama <gülüyor> sanki yine alttakini seçmemiz gerekecek. Şapka mı yamuk duruyor ya yoksa kameranın açısından mı öyle duruyor? Çok ilginç. There Turned wasn't Okay, okay. Was <gülüyor> çok şey var, I aynen. Mean. Come long way. When that first edition hit the stands, I felt like I'd finally done something worth doing. But afterwards, things things changed. Evet. Seemed that overnight, I'd gone from being Piper, friend to Piper, the nosy Piper, hiç susmayan. Aha. On dakikadır konuşuyorsun, Piper. On dakika boyunca konuşuyorsun, Piper. İnsanlar hala soru. Tamam, bana güvenebilirsin, evet. I I like korkuyorum, <gülüyor> evet. ağzını ağzından açsan korkuyorum. Ulan acaba yarını çıkaracak mıyız diye korkuyorum artık. Yok, bilmiyorum. Bence senin Blue. Romantizm, Yes. E Evet, nasıl lan romantizm sarı? Ha yok yaparız. okey. Sounds okay, to me like you're interested in becoming more than just friends. Oh, I I mean doğrudan açık yaklaşım güzel, güzel, güzel. Güzel. Ara sıra güvercinlerin sesi geliyor kulağıma. Ben nerede olduklarını kestiremiyorum. Böyle bir ortamda söylemesi tuhaf bir şey ama güvercinlerin sesi geliyor ve anlayamıyorum. İçeriden mi dışarıdan mı? Benim için kusursuzsun ve muhtemelen olmayacak arasında çok fazla şey var. Zaten en kötü ihtimal olarak gördüm, wow! inanması zor mu? Biri için benim benim için kusursuzsun diyelim, çünkü e, kısa bir süre sonra Nikvelantanya'nı alacağız ve evet. seni şey yapmayacağız falan. <gülüyor> Zimonya Karakol saldırıdan hasar aldı. Zimonya Karakol'nu e, hapishane olarak kullanacağız. Jan'skan yerleşimcileri yollayacağımız yer olarak kullanacağız. Çene'nin hediyesi mi? Çenemin hediyesi ne aldık? En aşağıdadır bu. Çenenin hediyesi yok. En aşağıda değil miymiş? Sevgili olduğunuz yoldaşınızla beraber uyumak size aşk sarhoş yeteneğini kazandıracaktır. Okey saat kaç? A, ulan uyuyalım o zaman hadi gel. Gel bakalım nerede uyuyalım? Şurada uyuyalım burası boş. Şöyle 5 saat bir uyuyalım. Kendimize geldim. Sanırım aşk sarhoş şey. Skyrim'de de vardı bu %20 falan. Sevginin kokusunu hissediyorsun. Ne pis kokuyor durula ya. Aşk sarhoşu %15 XP güzel. Peki çenenin... Bir şeyi falan gibi bir şey aldık abi sanki ve yok mu çenenin Allah Allah ben mi göremiyorum Preston değil bu değil bu değil bu değil Sarım bug, bug var. Ha, hayır şeytan tüyü almışız. Ulan çenenin bilmem neyi at, seviye atla altı seviyemiz var atlayacak. Allah'ım ya Rabbim altı seviyemiz var atlayacak. Okay. Daha fazla cephane lütfen bulalım ya. Başka neler yapalım dur bakalım. Gizlilik dur gizliye daha sonra döneriz. Lan aşağı nasıl ineceğiz? Ha böyle iniyormuşuz. Daha fazla şey elde edebiliyoruz zaten. Buna vurabilir. Oo, patlayıcılarınız dikkat hasar verir. Okey, bu güzelmiş sanırım. Bunu alalım. Silahlarımız son seviyede. Yok 42'de şey yapıyor. Seviye 38'im. Buraya tamamen bir şeyler inşa ederek geldim. Gerçekten başka bir şey yok ya. Zırhçıyı daha fazla iş yapamıyorum. Ne yapalım? Gizli mi verelim acaba? Usta terminalleri hackleyemezsin. Aa usta terminalleri hackleyemiyorum ben şu an o zaman. Okey. Sonrakini almaya gerek yok. Kan gölüne gerek yok. Bu ne? Bazen düşmanların %5 daha fazla hasar alır. Korkunç kırmızı bir şeye dö dönsün. Daha sonra dönebilir onlar. Hırsızlık yapmayalım şu an. Tamam bunları alacağız zaten zaman içinde. Bunları daha sonra hallederiz. Pis boğaz. Ha bu fena değilmiş. Radyasyon. o güzelmiş ha. bu Survival'da bunu alalım. Bu da fena değilmiş aslında. Ama şu an sayarım şey yaptığımız başka bir şey yok. Evet. Ee, olur o zaman. Devam edelim. Ay çok şey yaptık. Çok zaman harcadık burada. Piper da or orada burada. Gel bakalım Piper. Devam ediyoruz şimdi. Burada ölü bir şey mi var? Yok an Angus ölü zaten. Çok ağır değilim. Bence yavaş yavaş ee, dönebiliriz. Mesela nereye gideriz buradan? Ne? Bilgi, bilgi, görevler neler? Eski tüfekleri. Preston Garvey ile konuş. Ha, okey, tamam. Tamam, oraya gidelim. O zaman yavaş yavaş şöyle güneye doğru, oradan da güney-batıya doğru ilerleyelim. Evimize dönelim yani. Yavaş yavaş evimize dönelim. Ah be, Fallout 4'ü özlemişim ya. Birilerinin böyle 10 dakika boyunca konuşmasını hiç özlememişim. İronik bir şekilde... YouTube'da yaptığım şey de bu aslında ama yani böyle aman ben ne altı patlarımız var gördüğünüz gibi. Yok bu öylesine bir şey. Tamam. Bu pompalımız. Kendi yaptığımız altı patlar. Okey. Buradan geri dönülürüz. Ah be Fallout 4. Piper hadi gel. Çabuk şey yap. Şimdi e, bu arada birinci sezon yavaş yavaş... So hmm? Ne oluyor? Ah ah. Evet benim bol bol... Oket okay, tamam vur. Öldür bakayım ha. Ben bir şey diyecektim. Ha bol bol kay... Almam gerekiyor sanırım. Hayır. Sağlayıcı ölmedi değil mi? Yok. Allah ölmedin değil mi? aya kalk. Sen bizdensin. Şunları diyeyim. Bunu alıyor muyduk? Asit. Al o zaman. Ben iyiyim canım. Sen alsın. Ne güzel böyle. Nasılsın diye soran çalışanlarımız var, şeylerimiz var. Dünya çok güzel bir. Eda ile konuşmayalım. Evet, Eda'yı çalıştırdığımız için artık sürekli robotlar falan peşimize düşüyor. Hatta evet, giderek çok daha ilginç bir hale geliyor. Yani sadece yağmacılarla veya mutantlarla değil robotlarla da artık sık sık savaşıyoruz. Ben buradan geri dönerken bankeriyle uğramadan devam edeyim. Evet, böyle dümdüz şöyle devam edeyim. Hangman sokağına kadar. Bence. Gidelim yani şey yapalım. Ama sanırım buralarda... Mutantlar mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben? <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> Bu sesler ne abi? I oh Patlama. Patlamasen nükleer bombanı alırım. Yay. Tamam hadi bunları da alalım. Bunları eve gidince kırarız. Parçalarından bir şeyler çıkarırız. E ben buradan geçemiyormuşum. Hayda. Da bir yaratık var sayarım. İyi vuruyoruz ha. bay iyi vuruyoruz artık. Piper seni burada bırakacağım tatlımı. Karşıya geçiyoruz. Yani istersen benimle birlikte gelirsin. İstersen... Hayır, hayır Osman hayır. Evet. Evet, ha. Sayarım bir tane daha var bunlardan. Abi şeyi asmışlar, inanılmaz ya. Kepçeyi alırım. Mankeni asmışlar ya. Mankeni de nasıyorsun abi? <gülüyor> Gösterdik ona. Üzerine koyduğumuz ceketi kötü gösteriyordu. Cezasını verdik. İnanılmaz yani. Buradakiler öldü ne? Ölmeler. Arkalarından dolaşırız artık. Yavaş yavaş eve doğru ilerleriz. Preston Garvey'e dönüp e, diyeceğiz ki hocam biz senin görevleri hallettik. Her şey güzel. Hayat tatlı. <gülüyor> Yol uzarına uğramamız gereken bir yer var mıydı? Herkes binsin yok bu değil bu değil. Kapıcı bin tam bira fabrikası bölgesinde yok bunlar değil. Hayır. Zayiat neydi ya? Üff. Wow. Bir ton şeyimiz var ha. Öff. Bunları, bunları birinci sezon biterken keşfediyoruz bir daha. Yani düşünün ikincisi zona neler neler olacak. 1000 yani sizon final değil bu tabii ama ee, yani olacağını sanmıyorum. E, ama yani ikincisi zona girerken wow sen rockstarlı bir mutantın ve artık ölüsün ben o oyun şey ne ya zorluğu ne ya. Hı. Neden? Ben oyunun seviyesini zaten çok kolay indirdim. Aa, okey, tamam. Okey. <gülüyor> Ben bir ara Steam'de achievement'ları falan alayım diye ee, böyle küçük küçük collectible'lar falan var Osmanlı şeyinden değil de başka bir, bir oyunu bitirdiğim bir karakterle dedim ben bunları alayım diye oyunu çok kolay indirmişim bir şey oldu mu lan az önce süper mutant'ı tek kurşunla tabancanın tek kurşunuyla indirdik acaba belki hmm, belki oyunun zorluğu konusunda küçük şeylerimiz olabilir mi sıkıntılarımız olabilir mi Evet varmış var küçük şeyler varmış hey o sağlam kola geldi benim de canım çekmedi değil şimdi şuradaki mekana temizleyeceğim ya buraya kadar gelmişken şuradaki mekana temizleyeceğim ya çünkü gerçekten çok... canımı sıkıyor bu mekan. Ulan ha çok kolay ha çok zor. Arasında hiçbir fark yokmuş ki. Yine ölüler yine ölüler. Ben sizde soyarım. Arka sokak giyim. Sürekli ve sürekli buranın böyle yanından geçiyorum hiç e, şey yapmıyorum keşetmemeyi çalışıyorum. Şu anda keşfetmiş olduk ve öldürmüş olduk. Güzel de olduk. Evet, hoş geldin Piper. Yardımların için de çok teşekkür ederim. Gerçekten. Beyzbol eldivenini al. Evet, Piper daha iyi durumda. Ha, Geldik şöyle ya! Evimize, yuvamıza geldik ya! 50 metre, ulan kaç metre kare ki bu ev zaten? Bu herif dışarıdan mı dolaşıyor? Dışarıda dolaşıyor herhalde ya. O ne bu? Oyuncak uzaylı. Aha, işte bu ya. İşte evimiz, canım evimiz burası ya. Preston. Hey, really I ben yapıyorum, merak etme. Sevdim onu, sevdim, güzel. Tamam, o ben, ben hallettim o şunçasını kerede mundo programa опред Şimdi dur bakalım. Liken. Hiç. Hayır. Hayır, takas yapacağız sadece. Ben sana ne vereceğim şu an? Sen de bunu giymiyorsun ki. Dur bakalım biz sana ne vereceğiz şimdi? Bunlar değil. Ne? Aa, hiçbir şeyimiz yok mu yalnız? Bunu giyme istersen, tişört ve pantolon giyebilirsin belki. Sen çiftçisin. Öyle öylesine bir çiftçi bu da ya. Ha bizim evet. Oh unutmuşum be şeyi unutmuşum. Evde neyi neredeydi Şöyle ha? Şöyle geçiyorsa şimdi bakın. Hop radyasyon gitti. Radyasyon gitti öylece. Bubblehead'lerimiz burada. Bende Bubble head var mıydı acaba? Burada değil. Hepsini. mi? Tüketilebilir diğer ha. Şöyle bir aslında sırala desek değere göre sınırım yok Bubblehead. Figür yani oyuncak. Yok, oyuncağımız yok. Oyuncağımız olsa hatırlardık büyük ihtimalle. Çünkü, okey. Şöyle yapacağım ben. İlk önce şunu bir, aynen. Oh. Aynen. Aynen. Şimdi yadigar, otorite, diskran ve adalet. İşgalci tür hangisi? İşgalci türü ben yedek mi tutuyorum, ne yapıyorum? Tamam bunlar kaladır, bunlar okey. Şimdi bir de şuradan şey yapayım, zırh tezgahından. Dövülmüş şapka de. ha şu, şu. Aynen çok güzel, çelik çıkıyor sadece, keşke başka şeyler de çıksa ama çıkmıyor, olsun. Buna acaba balistik örgü, evet dördüncüde za zaten maksimum şeylerinde o yüzden buna başka bir şey koyamıyoruz. Şimdi bütün hurdaları bir boşaltayım. Oh 138'e düştük, neden 138'e düştük daha fazlasına düşmedik, belki burada bir şeyler vardır. Jet. Psycho yapamıyoruz. Ama psycho jet, jet yapabiliyoruz. Okey. Bu güzel. İlaç yapabiliyor muyuz? Steampack yapamıyoruz. O başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu durumda. Yemek yapalım. Abi ne güzel ya. olan yerimiz işte ya. Ah be. Aa. Ben buraya bir şeyler koyabiliyor muyum? Büyük bir ihtimalle koyabiliyorum. Ee, dergi yok mu abi hiç? Hurda günlük yok. Bu değil. Junkie'nin notu. Bunlar değil. Ulan yine ki dergi vardır ya. Hiç dergi yok. Okay. Tamam that's that's cool böyle de kalabilir. E demek ki her şeyi koymuşuz zaten. Oo türlü yap. He güzel. Çorbaya geç içecek. Et başka bir şeyimiz yok mu? Hiçbir şeyimiz yok mu? Okey. Ulan benim bu kadar benim kadar ağırlaştıran şey ne ya? Silahlarım mı? Aa bombalar falan var ya. Kıyafetler de birkaç şey var. Kıyafetleri de halletmemiz lazım. Ha burada çok var. Okey. Seni bırakacağız biraz. Şöyle bir ağırlığına göre sıralayalım. Gizli çocuk değil. Nuka Colası biraz bırak. Nuka Cola, kuantum var olan şeyine baksana şunun ya. Ben bunlar buzdolabı gibi bir şey koymalıyım. soğuk. Bunu kesinlikle veriyoruz. Parlayan mantar mı? Koy böyle buraya sık sık döneriz zaten. E, nelerimiz var ki bizim? Cephanede ağırlık var mı? Ağırlık yapan Japonlar var mı? Hiçbiri yok. Burada çok ağırlığımız var. Burada çok ağırlığımız var. Sana bunların da bir kısmını yine bı bırakmamız gerekecek. E, bırakırız. Bir şekilde hallederiz. O zaman bir şeyler de yapalım. Dur, ben şurada bir uyuyayım. Ve... Aynen sevgilinin... Ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Burada sıkmıyorlar. Evet evin içinde şey yapamıyorum. Ha bunlar süper mutantlar mı? Evet dur hemen halledelim onları da. Hee. Ya işte tek tek şeyde ölmüyormuş artık o kadar da. Hocam artık biz buradayız. Sizin herhangi bir zafer şansınız kalmadı. Okay, çevrede birileri yok. Şunlarda da kısık küçük bir yağmalayalım. en azından cephanelerini alayım ya. Ay çünkü hurdaya olumlu silahlarını ben yine toplayacağım ee, elimde malzeme olsun diye malzemeleri de kullanmayacağım ve sinirim bozulacak ya yani şeyde sinirim bozulacak böyle iyice ağırlaştığımda ve daha fazla şey toplayamayacağım da sinirim bozulacak ah, hayır aaa okey alıyorum kemikleri alıyorum takıntılar işte insan çenesini de topluyorum. Bunu söyleye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Gurur e, duyarak söyleyebilirsiniz. Serdar abimiz insan çenesi topladı bugün falan diye. Okey yapacak bir şey. Ha, şöyle bir şey yapabiliyoruz artık. Buradan şöyle geçebiliyoruz. Şu binaların üstünden falan. Evet aşağı düştüğümü göstermek istemiştim ben size de. E, onu da gösterdiysem e, yok şu gösterecektim. Salak salak işler yapmasam aslında güzel şeyler ortaya çıkarabiliyorum <gülüyor> Ama ee, ara sıra salak salak işler oluyor işte. Şimdi şöyle. Şuradan gidiyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Şuradan böyle çıkıyorsunuz. Şuradan karşıya geçebiliyormuşsunuz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yokmuş bu arada. Tamamen benim öküzlüğüm yüzünden geçememişiz. Şöyle aşağı indiğimiz zaman. Bakın burası yine bizim ev. Geldik yine bizim eve. Böyle şeylerimiz de var. Bunları göstermek istedim. Ama şunu, ee, ha, şunu bir kırayım ben çünkü güzel şeyler çıkarıyorlar burada. Bu kadar. Bu kadar. Bunları gösterecektim sadece. Şimdi görev olarak başka neyimiz var? Bunlar değil, bunlar değil. Çirilmeyenler. Çirilmeyenler mi? Kardeşlik, kime destek ol. Bunu yapmadık mı? şuraya gideceğiz. Hemen yakındayken oraya da gelelim. Görevimizi alalım ve e, yavaş yavaş videonun da sonuna gelelim. Bu video biraz daha şey kıvamında oldu böyle e, sezon e, bitmek üzere. Son şeyine girdik ama devam ediyoruz gibisinden. Ben neden buraya geldim? Bu iyi bir ara şu tünele girmemiz gerekecek. Abi çok özlemişim bu oyunu ya. Oyunun atmosferini olup sarım her girdiğimde aynısını diyorum. Her yere geri girdiğimde oyunu çok özlemişim falan diyorum çünkü gerçekten de öyle yani. Hey sağlayıcı evet bunlar hep bizim askerlerimiz şeylerimiz, neferlerimiz. Çünkü öyle ya bu... Fallout benim için ev gibi bir şey ya. Böyle ilginç bir şekilde ev gibi bir şey yani. Bakalım. İnşallah ben de insanların ev gibi... İstedeceği başka şeylere vesile olurum diye düşünüp ve içeri giriyoruz ve uzun mu uzun sanırım bir loading ekranı bekleyeceğiz şimdi. Elmas şeye gir abi. Bu neydi ya? Heh. Şöyle ışığı yakabiliyoruz. Bu, bu anlamadım bu neden böyle. Köye basarak ışık yakabiliyorum. Bazen yakılı geliyor falan ben hiçbir şeye basmadığım halde. A, kısa sürdü. Okay. Gel bakalım Piper. You e, need tamam. teşekkürler. <gülüyor> Bu Piper'ın kardeşi. Kız kardeşi. Tam sana inanıyorum. I Sokakta bize bir şeyler vermeye çalışırken böyle broşür broşür, ben de böyle e, diyorum, e, ben de böyle konuşuyorum. Ben bence şunu kaldırayım ha. İnsanlar yüzünde böyle silah doğrultularak dolaşmak, Bunlarda zekice söylenen sözler. ...olmadığına e, garanti veririm. Peri olmadığına dair çünkü onların... ...şey, gitsini giyiyorum üzerinde. Onların zırhını giyiyorum. Onların zırhını giyiyorum. Ne oldu? Senfim Selam. Şey. Oh Nick, bir Hayırdır, önemli bu. Neler oldu? Seviyat 39. bu Yardım edebilirim. Ben de bir şimdi ben de bir dedektif sayılırım biliyor musunuz? Nick Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman and he tracked them down to their hideout in Park Street Station. There's an old vault down there that they use as a base. I told Nick he was walking into a trap but he just smiled and walked out the door like he always does. Para <gülüyor> istemeyim para bence. Sıska Malone kim? <gülüyor> Tam hayırlılık dedin ben şeyim şu an. Tam. yardım ederim. Komşu köyde de bakayım. Yeah, it's dedektiflik şeyleri yapıyor şu an böyle. Tamam yardım edeceğim çünkü yardım gerekecek bana da. I always wearing that old hat mücevherinde bir şekilde yaparız mücevher dedin ilgimi çektin. Bir dedektif başka bir dedektife yardım eder. Tabii ki Osman Paşamız da Evet. Ulan ne güzel simge ya. Evet. E, Apoplarım, değerli dostlarım e, teşekkürler bu bölüme de. E, bu bölümde de bize katıldığınız için, Osman'a, bana ve Piper'a katıldığınız için. Böyle bir ısındırma olsun sezon finaline yaklaşmışken. Çünkü e, bundan sonraki şey bizi sezon finaline götürecek e, sanırım. 2 veya 3 bölümümüz falan kaldı. Ee, öyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız lütfen like'larınızı e, bırakın. Yorumlarınızı e, yapın. Düşüncelerinizi yapın. E, oyunda yapmamı istediğiniz şeyleri de yorum olarak yazabilirsiniz. Açıklamalarda korku oyunu e, korku yaptığımız, yaptığımız korku oyunu e, yazdığım korku hikayeleri Discord sunucumuz benimle iletişime geçebileceğiniz Instagram, Twitter hesapları hepsi e, aşağıda mevcut. Öyle. Ee, daha fazlası için abone olabilir, destek vermek isteyen abonelerimiz de aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.